Yıldız güçsüz veya ikinci yıldız gücü ile oyuna girerseniz siz de yapabilirsiniz. Sadece boss olduğunuzda yapılabilen bu bug sadece oto atışa sürekli olarak basarak yapılabiliyor.